Herkese merhaba. Ben Halil İbrahim Mungan. Bu videoda sizlerle birlikte Flow analize, Creo 9 ile birlikte gelen latis özelliğinden bahsedeceğiz. Özellikle e, latis yapıların mesh, mesh ağının örülmesi ve e, akış analizlerinde e, fizik tanımlaması yapılması çok zordur. Fakat e, Krayo 9'a birlikte iyiliği gelen kabiliyetler sayesinde artık bu daha mümkün olabilmektedir. Şimdi bu özelliği inceleyeceğiz. Ee, örnek üzerinden göreceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bir ısı değiştiricimiz mevcut. Şöyle bir iç yapısına bakalım dilersiniz. Evet şöyle bakın tıkladığım zaman şuradan Z play'ni açıyorum. Ve şöyle gördüğünüz gibi bir lat yapımız mevcut. Şöyle şunu kapatabiliriz şimdi. Akışımız buradaki üst taraftaki boşluktan girecek ve alt tarafta yer alan boş daireden çıkacak. Giriş giriş sıcaklığımız 343 derecede ve hacimsel deli tamamlayacağız. Çıkışımız için ise sadece e, atmosfere açılacak biçimde bir sınır, e, sınır tanımlayacağız. Ne yapıyoruz ilk başta? Şöyle Application sekmesine geliyorum. Ve Flow Analyze'e tıkladım. New Project dedim. OK diyorum. İlk olarak e, Katı hacmimizi ve Sıvı hacmimizi tanımlayacağız. Şöyle Select Simulation Domain'e tıkladım. Add Flow Domain'e tıklıyorum. Ve model ağacından body'lerim arasından akışkan hacmini seçiyorum. Şöyle inlet ve outlet'i seçtim. Okey dedim. Şimdi de katı olan e, hacmini seçeceğim. Add solid component'a tıklıyorum. Bu sefer de main'i tıklıyorum. Okey diyorum. Okey dedim. Evet şimdi bunları e, belirtilen hacimler içerisinde alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi artık. Domain bölümü içerisinde tanımladığım hacimler burada görünüyor. Daha sonra ne yapacağım? Şöyle fizik tanımlamamı yapıyorum. Türbülanslı akış olacak ve ısı transferi olacak. Bir de streamline, yani akım çizgilerini görmek istediğim için streamline'ı buradan aktif hale getiriyorum. Buradaki tanımlamamı yaptıktan sonra close diyorum. Evet, tanımlamamı da yaptım. Şimdi mesh yapımı geldi sıra. Şuradan operations bölümünden generate meşe tıklıyorum. Açılan pencerede Include hybrid body'si şöyle yes olarak işaretledikten sonra buradan maksimum size 0.04. Minimum size de 0.002 olarak belirtiyorum. Close dedim. Pardon. Close Buradan generate mesh'e tıklıyorum. Ve artık mesh'imin ölmesini sağlıyorum. Tabii ilk olarak ne yapacak? Ee, yüzey analizi yapacak. Ee, yüzeyleri bölmek için bir hazırlık aşaması mevcut. Daha sonra ee, mesh elemanlarını yerleştirecek. Son olarak da ee, mesh elemanlarının kontrolüyle birlikte artık mesh sürecimiz bitmiş olacak. Evet. Mesh tam tamamlandı. Şöyle mesh yapımızı açalım dilerseniz. Gördüğünüz gibi mesh elemanlarımız bu şekilde. Şimdi artık ee, malzememizi de tanımlayalım. Sınır koşullarına geçmeden önce. Şöyle Metalyas'a tıklıyorum. Ee, buradaki main bölümlerini hepsini seçtikten sonra katı tarafa atıyorum. Ve hepsini de 60 olarak seçeceğim. Alüminyum 60 olarak seçiyorum. Hepsini de seçtim. Şöyle bunları da aynı şekilde OK Evet gördüğünüz gibi. Bir de şurayı da water olarak seçiyorum. Okey dedim. Evet. Malzemelerimi de tamamladım. Son olarak ne yapıyorum? Ee, sınır koşullarımı tamamlayacağım. Birinci gelişim şuradaydı. Şöyle tıkladım. Buradan geliyorum. Ne diyorum? Hacimsel debi olarak seçtim. Şöyle tekrar seçtim. Burayı. Proportis'ten Şuradan artık tanımlamamı yapabilirim. Şuradan da yapabilirim. Şuradan da yapabilirim. Artık sizin isteğinize kalmış. 0.0.0.0.15 m3 bölüsü olarak belirtiyorum. Ve giriş sıcaklığımı da 343 kelvin olarak belirttim. Şöyle yes dedim. Neden yes diyorum. Çünkü ben e, akım çizgilerimi hatırlarsanız. Buradan aktif hale getirmiştim. Akım çizgilerim giriş giriş giriş sınırından e, hacmi akacak dolayısıyla e, akım çizgilerinin başladığı sınırım burada olduğu için release particle'ı buradan yes hale getirdim. Ve buradan da particle sayısını 100 olarak belirtiyorum. Evet buradaki tanımlamamı yaptım. Son olarak yani son olarak e, giriş çıkış arasında çıkışı tanımlıyorum buradan da ne diyorum? Specified pressure outlet olarak tanımlayıp atmosferi açık bir sınır olarak tanımladım. Tabii bitti mi, bitmeli. Isı transferinin tanımlanması için bir de katı e, hacmimizi de tanımlayacağız. Şöyle main'e tıklıyorum. Buradan convection radiation'ı seçiyorum. Ve Kat sayımı ve serbest takım sıcaklığı buradan gidiyorum. Ee, taşınım katsayım buradan 100.500 olarak girdim. Serbest takım sıcaklığı ise 298 Kelvin olarak giriyorum. Evet buradaki tanımlamamı da yaptım. Şöyle şuradan da görebilirsiniz. Tanımlamamı yaptım. Artık yapacağım ayarlamalar bitti. Şimdi sonuçlar kısmında ben ne yapacağım? Şöyle çıkış sınırımdaki iterasyona bağlı olarak sıcaklığımı da görmek istiyorum. Şöyle buradaki sınırımı aktif hale getirdikten sonra plot'a tıklıyorum. Ve buradaki değişkeni sıcaklık olarak belirtip OK ediyorum. Şöyle plot panele bastığım zaman... Birinci grafiğim residual grafiğim, ikinci grafiğim ise şöyle top motoru da geçebiliriz hatta. Birinci grafiğim residual, ikinci grafiğim ise sıcaklık grafiği. Şöyle başlatıyorum. Evet, burada analizimiz... Ee, gerçek zamanlı ilerliyor yani her iterasyondaki değişikliği görebiliyorsunuz. Mesela şu an çıkı sıcaklığımız 331 kere aralarında ve büyük ihtimalle bu şekilde ilerleyecek. Evet analizimiz bitti. Şöyle 90 itirasyona yakın yerlerde e, bitti. Okey diyorum. Şöyle tekrar gösterelim. 331 Kelvin e, aralarında çıkış sıcaklığımız mevcut. Şöyle grafikten de okuyabiliriz. Evet akım çizgilerini aktif ettiğimizi söylemiştik. Bu akım çizgilerinin animasyonunu da görebiliriz. Nasıl yaparız bunu? Şöyle Streamline'e geldim. Burada zaman aralığını, Animation Time Step Size'ı 0.02 olarak belirtiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi akım çizgilerinin animasyonunu görebiliyorum. Şuna dağ'a bastığımda Tabi transparans hale getirerek bunları görebiliyoruz. Aslında şunu şöyle yapalım. Kesitini alalım. Şöyle model acıma geri geliyorum. Ve buradan Z play'ni seçeceğim. Z play'ni aktif hale getireceğim. Şöyle aktif hale getiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve tekrar Steam tıkladım. tıkladım. Artık daha net bir şekilde görebiliriz. Ee, aynı zamanda kontürleri da görebiliriz. Streamline ile birlikte. Ne yapıyorum onun için? İlk olarak Section View'e tıklıyorum. Ve buradan Plane Z dedikten sonra Buradan mesafeyi sıfır olarak belirttim. Next dedim. Temperature seçtim ben de. Temperature seçili haldeymiş. Okay dedim. Şöyle gördüğünüz gibi hem Streamline hem de kontürleri e, aynı pencereden görebiliyorum. Şöyle biraz daha yaklaşıyalım isterseniz. Şöyle gördüğünüz gibi, lattice yapı içerisinde akış hareketimiz mevcut. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Cryo9 ile birlikte gelen bir özelliği inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.